Cübbeli Ahmet Hoca en önemli konulardan birinin Mehdiyet'i müjdelemek olduğunu anlatıyor. Ve Hazreti Mehdi'nin gerçek tarifi ancak bu hadis-i şeriflerde rivayet edilen bu vasıfları dinleyenler tarafından anlaşılmış olacak inşallah. 1400 sene evvel Muhammed Mustafa'nın yüzlerce binlerce hadis-i şerif ve rivayetlerle beyan ettiği konuyu bugün kıyametin eşiğine gelmiş bizler konuşmazsak daha ne konuşacağız? İlim bu değilse ilim ne olabilir? Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan bahsedilmesi ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin Müslümanlara müjdelenmesi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir. Hz. Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehl-i Beytim'den bir kişidir. Önümüzde bu kadar olaylar var. Önümüzde yaşanacak bu olaylardan bahsetmezsek, hiç bilmediğimiz şeyler, kaybı haberler,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 İsa Aleyhisselam'ın inişi anlatılmayacak. Hatta bunlar inkar edilecek. Hz. Sa'b İbni Cessame radıyallahu anh'tan rivayet edildi. Deccal, insanlarca kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikçe, yani unutulmadıkça ve imamlardan minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikçe çıkmaz.